Merhaba. Modellerimizin istediğimiz kalitede üretilmesini sağlayan temel etkenlerden bir tanesi de uhu kullanımıdır. Baskının ilk katmanının tabloya doğru bir şekilde yerleşmesi için uhu kullanımı çok önemlidir. Uhu kullanımından önce ve sonrasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli işlem vardır. Gelin bir örneğini gerçekleştirelim. Öncelikle baskı tablasının yeterli düzeyde temiz olduğundan emin olmamız gerekir. Tabla temizliği için bütün sayfamızdan diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. Ardından Tulbox içerisinden çıkan uhumuzu tablo üzerinde enine ve boyuna ikişer kat olacak şekilde uyguluyoruz. Uygulamamız sırasında uhunun her tarafa eşit bir şekilde dağıldığından emin oluyoruz. Uhulama işlemini yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tablonun mutlaka soğuk olmasıdır. Sıcak tablo üzerinde yapılan uhulama işlemi uhunun parça parça haline gelerek atentik tıkanmasına sebebiyet vermektedir. Bu işlemi her baskıda değil yaklaşık 10-12 baskıda bir tekrar etmek faydalı olacaktır. Son olarak köşeleri orantılı bir şekilde kapatıyoruz. Bir Teknik Destek videomuzun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan diğer tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.